Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 2021 Cilt 8 Sayı 2 Dijital Heterotopya olarak Change.org Fukocu Bir Yaklaşım Ilgar Seyidov, Ebru Akçay Teknolojik gelişmeler ve özellikle internet, kültür ve toplum kavrayışını büyük oranda şekillendirmektedir. Dijital kültürle politika, ekonomi, iktisadi faaliyetler ve ticaretin yeni biçimleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Dijital iletişim araçları sadece kamuların birbiriyle iletişim kurmaları için değil, aynı zamanda toplumsal sorunlara karşı örgütlenebilmeleri için de etkili platformlar sağlamaktadır. Bu bakımdan dijital aktivizm, fiziksel olmayan toplulukların ve yeni örgütlenme biçimlerinin ortaya çıkabilmesi için imkan sunmaktadır. Çevrimiçi imza kampanyası platformu olan ve dünya çapında birçok kampanyanın başlatıldığı change.org, en etkili dijital aktivist platformların arasında yer almaktadır. Literatürde Change.org'u etkili bir dijital aktivist platform olarak inceleyen birçok araştırma bulunmasına rağmen, söz konusu platformu, heterotopik bir alan olarak tanımlayan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma Change.org'un, Michel Foucault'un yaklaşımından temellenen bir kavram olan dijital heterotopya olarak nasıl incelenebileceğini ortaya koymaya amaçlamaktadır. Araştırma yöntemi olarak betimsel vaka incelemesi yöntemi kullanılmış ve analiz için dört kategori belirlenmiştir. Çalışma, kendi topluluk kurallarıyla birlikte alternatif alanları aynı anda hem yansıtan hem de üreten, farklı alanları, olayları ve konuları tek bir yerde bir araya getiren Change.org'un, dijital heterotopi örneği olarak değerlendirilebileceğini ortaya koymuştur. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Emek Piyasasına Dönük Algı ve Beklentileri Ankara Örneği Çağrı Kaderoğlu Bulut, Elif Hacısalioğlu Bu çalışma, İletişim Fakültesi Öğrencilerinin medya emek piyasasına dönük algı ve beklentilerini incelemektedir. Söz konusu algı ve beklentilerin, eğitim-istihdam ilişkisinin yapısı ve medya emek piyasasının koşulları ekseninde şekillendiği söylenebilir. Bu kapsamda çalışma ilk olarak, eğitim-istihdam ilişkisinin dönüşen yapısını ele almakta, ikinci bölümde Türkiye'de medya emek piyasasının durumu irdelenmektedir. Üçüncü bölümde araştırmanın kapsamı ve yöntemi serimlenmekte, ve son bölümde sağ araştırmasının bulguları tartışılmaktadır. Çalışma, Ankara örneğinde 240 öğrenciyle yüz yüze anket yoluyla yapılan sağ araştırmasına dayanmaktadır. Araştırmanın bulguları, öğrencilerin demografik ve sosyal profili, iş bulma umudu ve kanalları, çalışma koşulları ve ortamı, mesleğin anlamı ve toplumsal yararı, eğitim süreci ve eğitim-istihdam ilişkisi temaları ekseninde incelenmiştir. İletişim Fakültesi öğrencilerinin Medya emek piyasasına dönük algı ve beklentilerinin genç neslin yalnızca kendi meslek ve pratiklerine ve geleceklerine dönük değerlendirmelerini değil, aynı zamanda ülkenin ve mevcut toplumsal yapının geneline ilişkin ipuçlarını da barındırdığı belirtilebilir. Yeni medya ortamlarında izleyici seçimi ve öneri algoritmaları. Netflix örneği. Sedat Özel, Deniz Özyazı bu çalışma algoritmaların tüketici kararlarında ne derece etkili olduğunu ve buna bağlı olarak kişiselleştirme, özelleştirme gibi uygulamaların algoritmik art alanında izleme pratiklerini nasıl manipüle ettiğini incelemeye hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda yarı yapılandırılmış soru formu oluşturularak amaçlı örneklem tekniğiyle belirlenen 8 Netflix kullanıcısıyla derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Böylece kullanıcıların yeni medya mecralarındaki tercih ve tüketim davranışlarıyla öneri algoritmaları arasındaki ilişki üzerine veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular bağlamında Netflix arayüz, kişiselleştirme ve öneri özelliklerinin izleme pratiklerini yönlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu yönlendirmenin özellikle Netflix'in belirlediği içeriklerin izlenmesini sağlayacak bir pazarlama stratejisine hizmet ettiği düşünülmektedir. Ayrıca kullanıcıların izleyecekleri içeriği bulma, tercih etme yolu olarak Netflix'in tavsiye sistemlerini kullandığı, arayüzün içerik aramada kendi önerilerine ve listelerini yönlendirecek şekilde tasarlandığı, bu listelerde ve ana ekrandaki tanıtımlarda Netflix'in ön plana çıkarmak istediği yapımların yer aldığı ve içeriğin sunuşunun hızlı tüketime uygun olarak kurgulanmasından dolayı, tüm kullanıcıların tıkınırcasına izleme pratiğine sahip olduğu, çalışmanın ulaştığı bulgular arasındadır. Amerikan ulus mitlerinin sorgulanması olarak Gazap Üzümleri Özge Nilay, Erbalaban Gürbüz Bu makalenin amacı bir roman uyarlaması olan ve büyük bunalım dönemine odaklanan Gazap Üzümleri filminin gösterenlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin temel ulus mitleri açısından incelemek, filmin bu ulus mitleriyle tarihsel gerçeklik arasındaki çelişkilere odaklanan eleştirel söylemini açığa çıkarmaktır. Bu nedenle film çözümlenirken, Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslaşma sürecinin kurucu mitlerini oluşturan temel kültürel metinlerin ve filmde yansıtılan dönemin toplumsal koşullarını içeren tarihsel verilerin filmin teması, konusu ve olay örgüsü açısından karşılaştırılması yöntemi kullanılmıştır. Filmin hikayesini oluşturan olayların ulusal mitlerdeki karşılığı bulunmuş, mitlerde yer alan içerikler incelenmiş Filmdeki olayların içerikleri ve ulusal mitlerin içerikleri arasındaki farklara odaklanılmış ve bu farklar mitlerin içerikleri açısından yorumlanmıştır. Farkları en uygun biçimde yorumlayabilmek için eleştirel kuramlardan ve film araştırmalarından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda filmin, ulusal mitleri, krizin etkilerinden biri olan toplumsal çözülmeyi engellemek ve kolektif hafızadaki bütünleşme duygusunu yeniden kurmak için kullanmadığı görülmüştür. Enformasyon toplumu teorilerinin üç çelişkisi Teknoloji, Enformasyon ve Akıl Fetişizmi Emre Canpolat Bu çalışma özellikle 1980'li yıllardan itibaren düşünsel alanda etkisini arttıran ve enformasyon teknolojilerinin artan önemini odak noktasına alan teorilerdeki fetişizm sorununa odaklanmaktadır. Enformasyon toplumuyla simgeleşen bu teoriler yalnızca düşünsel dünyada etkili olmamış 1980'li yıllardan itibaren uygulamaya konan ve küresel ölçekte neoliberal politikalar olarak da bilinen politikalar zincirine de kaynaklık etmiştir. Enformasyon toplumu teorileri genel olarak teknolojiyi toplumsal bağlamından kopuk ve topluma dıstal bir şey statüsünde değerlendirmiştir. Emek değer teorisine karşı insan emeğine dışsal bir bilgi değer teorisini ileri sürmüştür ve bu yolla aklın bölünmesini derinleştirerek aklı teknokrasinin kullanımıyla sınırlandırmıştır. Tüm bunlar fikirsel düzeyde teknolojinin, enformasyonun ve aklın birer fetiş unsuruna dönüştürülmesinin ifadeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'deki gazetelerin internet sitelerinde Çilem Doğan Davası Devrim Deniz Erol Çilem Doğan Davası 2015 yılında başlamış, gerek medyada gerekse toplumsal alanda ilgi görmüş ve tartışılmıştır. Bu çalışma Doğan davasının hukuki ve toplumsal bağlamı çerçevesinde haber medyasındaki temsiline odaklanmaktadır. Bu amaçla gazetelerin internet sitelerindeki haber ve fotoğraflar eleştirel söylem analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Çalışmada yaygın medya içinde yer alan Hürriyet, Liberal, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetine yakın olan Yeni Akit, Muhafazakar ve İslamcı, Muhalif basın içinde yer alan Birgün ise Radikal Solu temsiliyle seçilmiştir. Araştırmanın sonuçları, incelenen gazetelerin internet sitelerinin dava sürecini ideolojik çizgileri ve yayın politikalarıyla bağlantılı olarak inşa ettiklerini göstermektedir. Bir gün, dava sürecini ve Çilem Doğan'ı meşru müdafaa hakkı üzerinden temsil etmiş ve haberlerinde davanın sosyokültürel, tarihsel ve hukuksal bağlamına yer vermiştir. Hürriyette bu bağlam, Magazin ve dramatize edici unsurlarla gölgelenmiş ve Doğan daha çok bir kurban olarak temsil edilmiştir. Yeni Akit, davanın sosyokültürel ve tarihsel bağlamına yer vermemiş, şiddeti kişiselleştirmiş ve Doğan'ı kocasını öldüren suçlu bir kadın olarak temsil etmiştir. Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye'nin ifade ve Basın Özgürlüğü Ezgi Çakır İfade ve basın özgürlüğünün baskıcı yönetimlere karşı toplumdaki ahlaki çöküşün önlenmesinde bir güvence olarak savunulması gerekmektedir. Gerçeğin bastırılması ve fikir çeşitliliğinin aşamalı olarak daraltılması toplum için son derece tehlikeli ve zararlıdır. Bu çalışma, Avrupa Birliği Türkiye raporlarının ifade ve medya özgürlükleri açısından incelenmesine odaklanmaktadır. İlerleme raporları bağlamında Türkiye'nin 2000-2019 yılları arasında ifade ve basın özgürlüğündeki değişimi içerik analizi tekniğiyle incelenecektir. Çalışma, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'den fikir ve medya özgürlüğünün korunmasına ilişkin bir takım somut adımlar atılmasını beklediğini ve Türkiye'nin ifade ve medya özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılması ve özgürlükler alanının genişletilmesi yönünde bir takım yasal düzenlemeler yaptığını göstermektedir. Ancak tavsiyelere rağmen Türkiye, ifade ve basın özgürlükleri alanında olumlu bir yönde gelişme sağlayamamıştır.